Merhabalar sevgili ebeveynler, anneler, babalar. Bugün 2 yaşında, 2 yaşından sonraki 2 yaşındaki çocuklarımız için uyku düzenlemesi konusunu, uyku eğitimini sizlerle birazcık paylaşmak istiyorum. Çünkü danışanlarımdan da bu anlamda ciddi sorular geliyor. İşte ne yapmalıyız, odasını ayıracağız, işte... Nasıl yapalım? İşte uykuya geçirmekte zorlanıyoruz. Şöyle böyle. Ben de o yüzden çok küçük küçük de notlar aldım. Hem sohbet edelim hem de sizinle beraber aynı zamanda asistanım Osman'la beraber bu çocuklardaki uyku düzenlenmesi konusunu konuşalım. Evet bebişler 2 yaşına geldi. Artık yürüyorlar. Yavaş yavaş cümleler kuruyorlar. Sizinle iletişim halindeler. Daha bilinçli bir şekildeler. Belki Tuvalet sorunumuz da ortadan kalktı. Ee, dişler çıktı, artık o ateşli geceler sona erdi, ee, gaz bitti, gaz sorununuz halloldu falan derken e, ama ne yazık ki uzmanların da e, iki yaş Sendromu diye adlandırdığı özellikle uyku uyumamak, e, uykuya, uykuya karşı direnç geliştirmek, e, bu konuda inada bindirmek gibi Küçük çocuklarda, iki yaş sonrası çocuklarda böyle problemler yaşanmaya başlıyor. Ben de e, iki yaş arayla iki erkek çocuk annesi olarak bunların ne kadar zorlu durumlar olduğunu çok iyi biliyorum. Uyku e, çocuklarda çok büyük bir sorun. Çocuklarda sorun olduğu gibi onun büyümesi için uyku şart, dinlenmesi için uyku şart bununla beraber. Annenin dinlenmesi için uyku şart... Anne ile babanın birbiriyle kalabilmesi için biraz iletişimlerini güçlendirebilmeleri için değil mi? Akşamları bir birlikte oturmaları için aslında birazcık çocuğun da şöyle rahat rahat sakin huzurlu uykuya dalması şart. O yüzden bu zamanlar yani çocuk yetiştirirken aslında o 0-5 yaş 0-6 yaş dönem. Belki de önemli önceliklerimizin e, tamamen çocuk üzerinde odaklandığı bir zaman olmalı. Evet bütün bir hayat boyunca sürmeyecek. Emin olun büyüyorlar. Çok çabuk büyüyorlar. Ve e, o bir zaman sonra diyorsunuz ki ya keşke e, olsa da işte şöyle bir mıcık mıncık mıncık sevsem, onunla bir öpsem, koklasam, e, uykuya dalsam, ona banyo yaptırsam, masallar okusam, yani bunu da özlediğiniz zamanlar olacak. Şu anda hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç büyümeyeceklermiş gibi gelse de kocaman kocaman beyler ve e, hanfendiler olacaklar. O yüzden e, burada çocuğun inatlaşması, uykuya geçerken inatlaşması çok normal bir süreç olmakla birlikte. Ebeveynlerin çocukla bu konuda inatlaşması ne yazık ki normal bir şey değil. O yüzden bu konuda küçük eğitimler almanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü şöyle düşünün, çocuk yani çocuk uyku çocuk için çok önemli ve uykuya geçerken rahat, huzurlu, artık o yüksek adrenyilli bir günden sonra rahat. Bir uykuya geçmesi çocuk için çok önemli. Çünkü çocuğun etrafında da artık teknolojiden kaynaklı, her şeyden kaynaklı birçok uyaran var. Ve çocuk tabii doğal olarak hem anneyi bırakmak istememekte, onların yanında kalmak istemekte, hem de çok aktif olduğu için o dinginlik sürecini geçiş olarak biraz zorlanmakta, uykuya geçmekte zorlanmakta. O sükunete geçmekte zorlanmakta. O yüzden e, özellikle de mesela artık 2 yaşından sonra zaten 2 yaşına kadar belki belli beşiklerde e, anne ile çocuk için yapılmış özel beşikler var. Yatağa monte edilen, yan tarafında durabilen, aynı yatakta çocukla değiliz. Bununla birlikte yanımızdalar. E, onun artık odasını ayırma zamanı geldiğinde de mesela öncelikle onun mesela bir parti düzenleyebiliriz. ağlam sen artık büyüdün ve... Odana kendi odana geçeceksin. Artık kendi odanda büyükler gibi yatmaya başlayacaksın. Mesela bunu böyle birkaç ay öncesinden çocuğa yavaş yavaş anlatmak lazım. Çocuğu bunu hazırlamak lazım. İşte odasını mesela odasını hazırlamak lazım. Şöyle güzel keyifli bir oda tasarlayabilirsiniz onunla imkanlarımız ölçüsünde. Ve odasını işte küçük küçük... Belki yatağının başına küçük şeyler yapıştırabilir, stikerler yapıştırabilir, kendisi yapabilir. Odasının duvarlarına küçük resimler belki ona ifade edecek bir takım şeyler yerleştirebilir. Böylece ona uyku ve odasını sevdirmekle alakalı böyle bir... Hazırlık aşamasına girmemiz gerekiyor. Özellikle pijamalarının e, pijamaları giymesi, uyku öncesi bir hazırlığa o her anlamda fiziksel ve zihinsel anlamdaki hazırlık içinde uyku öncesi pijamalarını böyle bir giymeye başlaması. işte sevdiği kahramanların belki e, figürlerinin olduğu yatak nevresim takımları, pijamalar almak falan uykuyla alakalı bir e, hazırlık açısından iyi olacaktır çocuk için. Hmm. Evet, özellikle de mesela uyku öncesi e, belki işte bir küçük duş olabilir, çocuğa bir küçük duş aldırmak. O günün hem rahatlamasını, işte bedenindeki enerjinin böyle bir rahata... E, dinginliğe kavuşmasını sağlamak, hem de anne ile çocuk arasındaki ya da babayla da olabilir. Bir akşam baba yapar, bir akşam anne yapar. Yani sadece annenin üzerinde bir görev gibi değil de babanın da aslında mesela haftada iki kere olsun, haftada bir kere olsun çocuğun mesela duşunu yaptırması çok çok çok faydalı olur. Onunla o temas, oradaki o köpüklerle, sularla oynamak, çocuğa dokunmak, çocuğu, sizi hissetmesini sağlamak, sizin çocuğu hissetmenizi sağlamak, o güven duygusunun gelişmesini sağlamak çok da keyifli olacaktır. O yüzden mesela ondan sonra işte duşunu aldıktan sonra, pijamalarını giydikten sonra da hadi bakalım şimdi bu akşam sana ne okumamı istersin, hangi masal kitabını okuyalım gibi. Hangi masal kitabını okumanızı istiyorsa, hangi ninniyi söylemenizi istiyorsa mesela, bunları seçmesini olanak tanımak. Ama tabi bu süreçte çocuk sizi oyalama yoluna girecektir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Çünkü orada aslında sakin bir tavır. Takınmak. Yani çocuk e, emin olun elinden geleni yapacaktır. Eğer uykuya karşı bir direnç geliştirdiyse, uyumakla alakalı bir sorun yaşıyorsa e, elinden geleni yapacaktır. Ama oradaki anne ya da baba, ebeveyn kararlı, sakin, e, sevecen, normal tutumunu aynı şekilde devam ettirdikçe çocuk e, bir zaman sonra artık evet yani annem babam bu konuda kararlı ben de uyumalıyım mesajını alacak aslında yani şu olmamalı hani uyku güzel bir şey yani çok affedersiniz yani yat da hani bir an önce artık işte ben de ee, şey yapayım kendi kafamı dinleyeyim işte sen birazcık uyu hayır çocuk ne nasıl bir şey yani böyle dendiği zaman çocuk şunu düşünecektir yani ben uyudum beni istenmiyorum yani ben istenmiyorum onların yanında istemiyorum demek ki çok güzel bir şey var orada ki beni işte uzaklaştırmaya çalışıyorlar merak duygusuyla Çocuk asla ve asla uykuya geçmek istemeyecektir. O yüzden bu konulara biraz dikkat etmekte yarar var. Ve uyku öncesinde de artık tabii yavaş yavaş hareketli aktiviteleri de azaltmak lazım. Çünkü çocuk mesela işte saat 6 gibi akşam yemeğini yemişse 2 saat sonra artık yavaş yavaş Uykuya doğru bir hazırlık aşamasının olması gerekiyor. İşte bu da saat 9'u buldu diyelim. İşte şu suydu, masalıydı falan derken saat 9'larda aslında artık çocuk yavaş yavaş uyuması gerektiği mesajını alması durumunda. Evet, hoşlanmayabilir. Bununla birlikte siz, anne veya baba oradaki tutarlı tavrını, sevecen tavrını, şefkatli tavrını sürdürmeye devam ederse... Çocuk da daha rahat bir şekilde uykuyu kabullenecektir, uykuya bir geçiş sağlayacaktır. Evet, uyku saatleri de bu anlamda önemli dedik. Yani çocuk hem biyolojik saatinin alışması açısından da işte çocuğun altı gibi akşam yemeğini yemesi, hani bu konularda mümkünse eğer saatlere dikkat etmesi çok önemli. Mesela uykuyla alakalı çocukla konuşabiliriz. Belki. İşte şunu söyleyebilir ama ben seninle yatmak istiyorum yani tek başına odamda kalmak istemiyorum korkuyorum gibi karanlıktan korkuyorum gibi şeyler söyleyebilir. Buna onun e, evet seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de aynı şeyleri yaşamıştım çocukken ben de böyle şeyler yaşadım e, gibi onu anladığımızı belirten şeyler söylemek lazım ama bunlar geçecek sonuçta ben hemen yandaki odadayım. Ee, ve artık sen büyüdün o yüzden de senin de kendi yatağında yatman gerekiyor gibi ee, güzel güzel konuşmalar yapmak lazım ve onu ciddiye almak lazım. Hadi oradan sen de korkulur muymuş? Sen işte bebiş misin bak artık falan şöyle misin böyle misin? Aa bak korkuyormuş falan. Hayır çocukla alay etmemek aa korkuyorsun belki odana e, küçük bir gece lambası koyabiliriz ya da biliyor musun aslında anne geceleri neden var ki dediği zaman evet çünkü yıldızlar gece olmasa görünmez ki bak ne kadar güzeller gibi çocukla bu şekilde e, onu rahatlatacak konuşmalar yapmak onun anlaşıldığını ona hissettirmek lazım yaşı kaç olursa olsun evet daha sonra da ee, belki yataktan işte masalı okudunuz, banyosunu yaptı, masalını okudunuz, oyunlarınızı oynadınız ama çocuk bir gidiyorsunuz tam uyuduğunu düşünüyorsunuz hadi kalkıp tekrar yanınıza geliyor ki bu olacaktır ee, böyle durumlarda da bunun ilk zamanlarda e, olabileceğini e, bilerek, çocuğa çok da fazla tepki vermeden işte e, o Sabırsızlık göstermeden önce biraz daha sabırlı olarak hadi anneciğim tamam yatalım şimdi tekrardan tekrar tekrar belki defalarca tekrar tekrar kalkacak ama aynı şekilde onu elinden tutup seni çok iyi anlıyorum ama alışacağız yatağımıza da alışacağız bak burası artık senin yatağın sen burada yatacaksın şeklinde ona bu sürecin aynen böyle devam edeceğini ve asla bunun değişmeyeceğini ama buna alışılabileceğini, bu duruma zaman içerisinde alışacağını çocuğa anlatmak lazım. Evet anneciğim şimdi uyku vakti. Hadi bakalım deyip öyle çok fazla sevecen olmak ama ay yavrum ya yatamıyor falan gibisinden acitasyonlara da kendi içimizde girmeyip daha sonrasında da boşu boşuna sinirlenmeyip ee, çocuğa tutarlı bir şekilde tekrar odasına götürüp yatıracağız. Evet ee, ve uykuya dalarken de mesela ona şunu da söyleyebilirsiniz evet ben şimdi bak yanındayım ee, senle beraber bir masal okuyacağım sana masal okuyacağım onunla o masal hakkında konuşabilirsiniz ee, yavaş yavaş katılımcı olmasını sağlayabilirsiniz sonra da yavaş yavaş artık biraz daha e, uykuya geçmesi için de ee, Mesela ne bileyim ilk zamanlar yatağında oturabilirsiniz. Sonraki gün kendinizi sandalyeye alabilirsiniz. Belki böyle bir 10 gün içerisinde biraz daha evet şimdi masalımızı bitirdikten sonra sen uykuya geçeceksin. Ben de gidip işte e, oturacağım ya da ben de uykuya geçeceğim gibi çocuğa bir takım şeyler söylemek lazım. E, ve uyuduğun zaman da gideceğim. İlk zamanlar belki korkabilir. Evet sen uyuduktan sonra ben de odama gideceğim diye bu gerçek bilgiyi çocuklara vermek lazım. Ee, çocuk Şöyle düşünün Aslında uyku öncesi vakitleri ben çok önemsiyorum Çocukların hayatında ee, Birçok bilinçaltı kayıt oluşuyor gün içerisinde Ve hayatı boyunca da oluşacak ee, Bu bilinçaltı kayıtlar eğer Böyle bilinçsiz bir şekilde oluşturulabiliyorsa Ve bütün hayatı etkiliyorsa Belki bizler de o bilinçaltı kayıtları daha pozitif anlamda e, vermek istediğimiz değerler noktasında ya da çocuğumuza kazandırmak istediğimiz alışkanlıklar noktasında Kullanabiliriz. Mesela bunu e, okuduğumuz masallarda, mesela çocuğumuzun diyelim ki daha sonra bir yabancı ile karşılaştığında, hayatın içerisinde o ana sınıfına gittiğinde, işte daha kontrolümüz dışında yerlerde olduğunda nasıl davranmasını istiyorsak, mesela nasıl daha tedbirli, işte diyelim ki bir alışveriş merkezinde birbirimizi kaybettiğimizde ne yapmamız gerektiğini söylemek istiyorsak, bunu Korkutacak bir şekilde çocuğa anlatmak yerine ya da bir yabancı sana işte şeker verirse asla almayacaksın, şöyle olmayacak falan demek yerine belki bunu bir e, masallaştırarak, bir hikayeleştirerek oradaki bir kahraman çocuğun e, hikayeleriymiş gibi anlatarak aa anneciğim bak sen olsaydın sen burada ne yapardın şeklinde belki çocuğu da e, oradaki e, işin içine katarak Onunla bu şekilde o uyku öncesi çocuğu pozitif anlamda kodlama, pozitif bilinçaltı kaydı.